Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi 2017 Cilt 4 Sayı 2 Konum tabanlı mobil oyunlar ve mekan algısı Ingress üzerine etnografik bir araştırma Cemile Tokgöz Konumsal medya, a) mobil cihazlar, konum verisi ve kenti bir araya getiren yapısıyla iletişim, kent sosyolojisi ve çevre psikolojisinin kesişim alanında yer alan disiplinler arası bir araştırma konusudur. Fiziksel mekanla dijital informasyonu bir araya getirmekte, kullanıcıyla kent arasında ara yüz işlevi görmektedir. Mekanı görme biçimlerini değiştiren konum tabanlı sosyal ağlar ve konum tabanlı mobil oyunların yarattığı hibrit mekan deneyimi, fiziksel mekanla siber mekanı bir araya getirerek mekansal dönüşümün son halkasını oluşturmaktadır. Konum tabanlı mobil oyunlar, kent sokaklarında oynanan ve gerçek kent öğeleriyle etkileşimli oyunlardır. Bu çalışma konum tabanlı mobil oyunların kent imgesi üzerindeki etkisini konu edinmektedir. Ingress adlı mobil oyun üzerine yapılan etnografik araştırmayla konum tabanlı mobil oyunların gündelik yaşam-oyun ilişkisi, mekan imgesinin oluşumu, mevcut kent imgesinin yeniden üretilmesi ve mekan kimliğinin sunumu üzerindeki etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Ingress adlı mobil oyun üzerine yapılan etnografik araştırmayla konum tabanlı mobil oyunların gündelik yaşam-oyun ilişkisi, mekan imgesinin oluşumu, mevcut kent imgesinin yeniden üretilmesi ve mekan kimliğinin sunumu üzerindeki etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. 1923-1939 yılları arasında Türkiye'de Telekomünikasyon Politikaları Çağla Kubilay Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde telekomünikasyon sistemlerinin geliştirildiği 19. yüzyıl, ulus devletlerin yeni bir aşamaya geldiği, ticari ve mali hareketliliğin arttığı, ve sömürgeciliğin emperyalizme dönüştüğü dönemi ifade eder. 19. yüzyıl boyunca yaşanan bu gelişmeler, hızlı iletişim ihtiyacını ortaya çıkarmış, başta telgraf olmak üzere telekomünikasyon ağları bu ihtiyacı karşılamak üzere kurulmuştur. Batılı ülkeler, bir yandan kendi sınırları içindeki ağları yapılandırırken, diğer yandan sömürgelerine ulaşmak üzere telekomünikasyon teknolojilerinden yararlanmışlardır. Osmanlı İmparatorluğundaki ilk telekomünikasyon ağları da, Batılı ülkelerin askeri gereksinimlerini karşılamak üzere kurulmuş, ancak siyasal iktidar kendi gereksinimleri doğrultusunda ağları kullanabilmiştir. Bu çalışmada, Osmanlı İmparatorluğundan yarı sömürge bir niteliğe sahip telekomünikasyon ağı devralan Cumhuriyet'in, kuruluş yıllarında 1923-1939 izlediği telekomünikasyon politikalarına odaklanılmaktadır. Çalışmada, kuruluşundan itibaren sömürge bağlarını tasfiye etmeye yönelen yeni rejimin, devraldığı telekomünikasyon ağının nasıl yapılandırdığı incelenmektedir. Bu çerçevede ağların hangi amaçlar doğrultusunda kurulduğu, hangi yatırımların yapıldığı ve bu yatırımların hangi toplumsal kesimlerin çıkarlarına uygun olduğu sorularına yanıt aranmaktadır. Hiçbir Yerde Yaşam Konut Projeleri Görselleri Aslı Gön Yaşadığımız kentlerin değişim geçirdiği ve konut projelerinin arttığı günümüzde, bu projelerin reklamları da sıklıkla karşı karşıya kaldığımız görsel imgeler arasında yer almaktadır. Bu çalışma, gazetelerin ek olarak verdiği, renkli, kuşak kağıda basılmış broşürlerdeki konutların genel dış mekan görüntülerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda çalışmada seçilen yöntem, imgenin kendisini anlamın üretildiği bir alan olarak gören kompozisyonel yorumlamadır. Görsel analizin ardından çalışmada hedeflenen, Mimarlığı da bir iletişim aracı olarak ele alarak broşürlerde sunulan yaşam alanlarının antropolojik yer kavramıyla bağını koparıp kimliksizleşerek hiçbir yere dönüştüğünü öne sürmektir.